Ha ha ha. Şaşa ya. bayağı ya mi gelmeli? Ne var low. En dikkat şayım da. kan gibi. Odu. Yine yapsam? Ah! Su! Esir. Esir. He? Bu boya değil. Esir. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Parmak boya değil mi? Söyledi. Aa, mi boyastı, masam ya. Oy. <gülüyor> Kırmızı da geldi ya. Remember <gülüyor> what çıkarıyorum. Çok mpi Ya. bir strateji var yapayım. Bak kaçınca bu yapıştırsan. Ya. <gülüyor> bu <gülüyor> Geldi. Babam uyurken ben onun yüzüne bayırıyorum <gülüyor> Bayırma ayıp babamın önüne gideceğim Şimdi bayırma ayıp babam uyuyor sen söyle. Oh. şuna bak boyu kızım defterim mi bitti benim oyunum ooov oh. şu halime var gelip yağmur Kız, <gülüyor> gel buraya, <gülüyor> gel buraya. Bu halim de benim, gel. Ben seni uyurken boyuyor mu? <gülüyor> gel bak. Ay, babacığım ayağa kalk. Hayır benim bu halim ne? Ee, babacığım ayağa kalksana. Ne oluyor? Bak, benim yara olmuş. Bak, bak. <gülüyor> Al sana, Al sana. <gülüyor> Evet. Gel gel baba Gel şuat şuat şürtel olabiliriz. All around Gel Olmuşum bakayım. Olmamış, olmadı Paylaşalım şey.